Bismillahirrahmanirrahim. Ee, en son İsmet-i Enbiya konusunda kalmıştık. Sayfa 126. Oradan devam ediyoruz. El-Enbiya'u münezzehuna anis Sagairi vel kebâiri. Peygamberler büyük ve küçük günahlardan münezzehtirler. Yani korunmuşturlar. Yani büyük küçük günah işlemezler. Ee, bayağı detaylı bir değerlendirme yapıyor burada. Çok ilginç yani e, literatüre ilişkin geniş bir bilgi veriyor. E, Baya bir e, birikim kazandırıyor yani. Onu ifade edeyim. وَالْاَنْبِيَا عَلَيْهُ السَّلَاتُ وَالسَّلَاقُوا كُلُّهُمْ Bütün peygamberler, ey cemiyuhum yani tamamı, ve لُرُسُلِهِمْ ve وَغَيْرِهِمْ Yani ister bunlar Resul dediğimiz peygamberler olsun, en önde gelenler olsun ve diğerler olsun. Hepsini kapsamaktadır. Yani burada bir istisna yok demek istiyor. Evveluhum Adem bu. Aleyhisselam Selam. Ilki peygamberlerin iki Hazreti Ademdir. Ala ma'thabeti bil kitabiyi ve sünneti ve icmalumeti. Yani bu noktada delilimiz nedir? Üç delilimiz var diyor. Prens kitap Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Açık net bir şekilde ifade edilmektedir. Sünnette de ifade edilmektedir diyor. Ümmetinde icması vardır. Fe ma nukile an ba'd min inkar-ı yani onun nübüvvetinin inkarına yönelik bir takım e, nakledilen şeyler veya nübüvvetini inkar ettiği söylenen işte kimseler neyse daha doğrusu nübüvvetine dair yapılan bir takım inkarlar, yekunu kufra küfür olur. Yani Hazreti Adem peygamber değildir demek küfrü gerektirir, demek istiyor. Varkat, varede varit oldu ki, ennehu aleyhissalatu vesselamu su'ile an adedil enbiya'i bir gün Hazreti Peygamber peygamberlerin sayısı hakkında soruldu. Ona bir soru yöneltildi. Fekale, dedi ki 100.000 elfin e, ve erbaatun 124.000 elfen. bin olduğunu söyledi. Yani rivayetin bir varyantı böyle. Ve rivayetin başka bir rivayet ise 100.000 ve erbaatun elfen. Diğer bir rivayette de 224.000 yüz bin söylendi. İlâne ancak şu var ki el evla yani burada yapılması en doğru olan şey şudur. El la yuktasale ala adedin Yani onların herhangi bir sayısı noktasında herhangi bir belirlemeye gitmemek en doğrusudur. İşte şu kadardır. şeklinde bir şey doğru olmaz diyor. İleride bunları açıklayacak arkadaşlar. Münezzehuna Münezzehtirler. Ey yani masumun. Yani korunmuşturlar. Neden? Mine's-segâiri vel-kebâiri. Büyük ve küçük günahlardan korunmuşlardır. Ey yani min cemî'il-mâsi. Yani e, her türlü yanlış işte. Aklınıza ne geliyorsa. Bunları da sayacak. Vel-kufri. Bak ayırıyor. Küçük ve büyük günahlardan sonra küfrü de ayırıyor. Küfürden de Husa Yani bu tahsisi belirtir. Niye? Çünkü küfür, inkar e, en büyük günahdır. Günahların en büyüğüdür. Affedilmeyecek günahdır. Çünkü allah Teala şöyle buyurmaktadır. La yagfiru en yüşrekebihi Allah Teala kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ve la yaghfiru ma dun zalika Ama bu şirkin, küfrün dışında dilediği günahı affeder. Dolayısıyla diyor ki imam burada özellikle bu ayete binaen ayrım yapmıştır diyor. Küfür yani insan küfür hali dördüyse bunun hiçbir şekilde af yolu yok. Ama herhangi bir başka bir büyük günah veya küçük günah işlediyse bunun affedilme imkanı var. Yani bu ayrımı ortaya koymak için küfrü ne yaptı? Bu ayete dayanarak ayırdı. Ayrı e, olarak ifade etti diyor. Yani biraz da e, ne diyelim? Buradaki nüansı ifade etmek, e, hem de e, tenkit yapmak amacıyla. amacı. Vel kabaihi, yani direkt Türkçedeki karşılığı bu kabaihin, kabahatler diyoruz. Yani kabahatler bunlardan da korunmuşturlar. Ve fi başka e, bir da yani fıkh başka bir nüshasında, vel fevâhişi ifadesi de var. Yani azgınlıklar, taşkınlıklar, bunlardan da korunmuşturlar. E, ve hiye, e, bunlar, e minel kebairi yani bunlar da e, büyük günahlardan daha hususi bir şey ifade eder. Fi makamitt gayri yani fark, ayrım bağlamında büyük günahlardan daha hususi bir ifadesi vardır. Temayyedullahi kavluhu subhanahu. Fawahiş diyor burada. Allahu Teala'nın şu ayetinin delalet ettiği gibi. Ellezina ijtanibuna kebairal ismi İsim günah, değil mi? Yani günahın büyüklerinden kaçınanlar vel fevahişe, bak fevahişi de ayırmış. Ve azgınlıklardan kaçınanlar. Vel muradu bihi, biha yani buradaki fevahiş, fahişe yani tekili bu. E, tabii Türkçe'de e, daha böyle daha da bir tahsis yapılmış. Daha farklı anlamda da kullanılıyor. Ama bu bağlamla da ilişkili. Bununla e, kasıt, fevahişten kasıt Nahve, nahvel, adam öldürmek gibi mesela. Ve zina, i̇şte zina yapmak gibi. Ve livatati, e, homoseksüel ilişkiler gibi. Başka, e, ve serikati, hırsızlık. Ve gazfil fil muhsanati, yani iffetli bir kadına atmak Ve sehri, e, sihir yapmak, büyü yapmak. Ve firari minaz zahfi, yani düşmanın üstüne ilerleyen bir ordudan kaçmak. Yani ordunun saflarında ama korkudan kaçmak. Ve nemimet, iftira atmak. Yani iftira atmak, deli yapmak. Ve ekli riba ve mali yetimi, faiz yemek ve yetim malı yemek. Ve zulm <gülüyor> kullara zulmetmek Allah'ın kullarına ve kastil fil biladi ve memleketlerde bozgunculuk çıkarmak yani sosyal düzeni bozmak gibi günahlar ve cinsindendir diyor. Evet, diğer paragrafa geçiyorum. Ve kale Sa'idu bin Cübeyr Sa'id bin Cübeyr diyor ki, tabiinden Sa'id bin Cübeyr'de biliyorsunuz. ''İnne racülen'' adamın birisi ''Kâle İbn Abbasin'' İbn Abbas'a sordu. ''Kemil kebairu'' Yani bu büyük günahlar kaç tanedir? ''Essab'uhiye'' 7 tane mi? Yani bu büyük günahlar 7 tane. Soruyor. ''Kâle'' İbn Abbas da şöyle cevapladı. ''İlâ essab'imiyetin'' Yani bunu 700'e kadar çıkarmak mümkün büyük günahları. Lakin ekrabu minha, fakat en çok bilineni ila sebebi, yedi tane. Geylennehu, bununla birlikte la kebirete ma'l istiğfâri. Yani e, tevbe yoluna işaret ediyor. Bu kadar. Eğer kişi istiğfâre ederse büyük günah diye bir şey kalmaz. ve la sagirete ma'l isrâri. Eğer ısrarcı olunuyorsa bir günahda artık küçük günahlıktan çıkar demek istiyor. Anlaşılıyor değil mi bu çerçeve? Yani insan tövbe ettikten sonra, Allah'a istiğfar ettikten sonra e, günahları gider. Ama yani küçük bile olsa bir bir da ısrar ediyorsa da e, artık onun küçüklüğünden bahsedilmez demek istiyor. وَقْتَلَفُ fi حَدِّ الْكَبِيرَةِ Alimler büyük günahın tanımı noktasında ihtilafa düşmüşlerdir. Farklı görüşler belirtmişlerdir. Fekale, fekale İbn-i yine İbn-i Hasan-ı Basri'nin çağdaşı değil mi? Önde gelen e, tabi'in alimlerinden. İbn-i dedi ki Kullü mânehallâhu anhu allah Teâlâ'nın yasakladığı her şey fehve kebiyadır. Nedir bunlar? Büyük günah. Yani böyle bir büyük küçük günah ayrımına gitmiyor İbn-i ve zahiru kavli ve şu ayetin zahirine baktığımız zaman yorumlamadan şu ayetin zahirine baktığımız zaman iblis kendini eee beyde diyor. İn tectenibu kebairam ma tunhaun an yani yasaklanmış olduğunuz yani yapmaktan yasaklanmış, menedilmiş olduğunuz büyük günahlardan kaçınırsanız ayeti. Nisa suresi 31. ayet. i̇bn si'nin görüşü böyle. وَقَالَ Hasan'u Burada da Hasan dedi, Hasan-ı Basri وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ İşte bu da yine tabi bir alim. وَالْتَّحَاقُ Bu da e, yanılmıyorsam evet, tabi e, halkasından müfessir bir alim. وَغَيْرُهُ ve diğer alimler كُلُّ ma جَاءَ fil الْقُرْآنِ Kur yani Kur'an-ı Kerim'de geçen her şey nasıl her şey? مَقْرُونَا بِذِكْرِ الْوَعِيدِ yani tehdit yani eğer şunu yaparsanız işte cehennemde şöyle karşılık bulacaksınız bağlantısıyla zikred, zikredilen her şey Kur'an-ı zikredilen her türlü günah nedir bunlar? Büyük günahdır. Ve hâdâhü vel yani aslında en açık, net, anlaşılır, kabul edilebilir tanın bu demek istiyor. Ve tedebber. Sen bu tanımların üzerinde biraz daha düşün. Evet, biraz daha arkadaşlar düşünebilirsiniz. Düşündükten sonra görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Tedebbür biliyorsunuz ya, böyle derinlemesine bütün boyutlarıyla düşünmek. Yani e, maddenin arkasındaki manaya, ruha erişmek, amacıyla düşünmek. Evet. ثُمَّ اِلَمْ Sonra bil ki اَنَّ تَرْكَ الْفَرْضِي اَوْا vacibi Yani farz olan, yani burada dikkat ederseniz e, hanefi fıkıh terminolojisiyle konuşuyor. Yani farz kavramını Özellikle biz kullanıyoruz. Halefi ulaması. E, diğer şeylerde, diğer hukuk mekteplerinde farz kullanmaz. Ne kullanır? Vacip kullanır. Değil mi? Biz vacibi biraz daha farklı anlam veriyoruz. Hukuki terminolojide. Yani böyle ne diyelim? E, sanki farzla e, sünnet arası bir şeymiş gibi bir şey var. Yaklaşım var. Farzı terk etmek veya bir vacibi terk etmek velû merre yani tek bir kere bile olsa ama nasıl? bilâuz. Özürsüz, mazeretsiz bir şekilde tek bir kere bile olsa herhangi bir farzı veya vacibi terk etmek kebîrat. Yani büyük günahdır. Vekedâ aynı şekilde itkâbul haram. Haram bir şey işlemek, haram bir fiil işlemek büyük günahdır. Ve terkü sünneti anneye bağlayabiliriz buraları ve terk et sünneti merraten ila uzrin yani mesela bir sünneti de özürsüz bir şekilde terk etmek tesahulen ve tekasulen anha yani ihmalkarlık nedeniyle veya üşengeçlik nedeniyle bir sünneti de terk etmek sagırat bu da ne olur sagırat pardon küçük günah yani sünneti terk etmek özür günah ve kaza irtikab el kerahati mekruh bir fiili ve ısrar ala terk sünneti yani sünneti terk etme noktasında ısrarcı davranmak ev irtikab el kerahati ve işte eee mekruh gene yani burada e, şurada da geçmişti yani bir kere kullanmış gibi sanki e, mekruh bir şeyi işlemek kebiredir. Veya şey de diyeyim. Vel ısra'i ala irtikabil kerati diyelim. Yani mekruh bir şeyi işlemek, işlemeye devam etmek bunda sadece olmak içinde oldu. bunlar kebiredir. Nedir? Büyük günahdır. İla fakat burada şuna dikkat etmek gerekir. Kebiratun ne kebiret. Yani derece, günahlar arasında da derece var. Yani e, başka büyük günahın altında büyük günahlardır. Yani en büyük günah ne? Şirk günahı, değil mi? Küfür günahı. Diğer günahlar ne oluyor? Bunun e, altında olmuş oluyor. E, şimdi e, nasıl örnek verelim? Şimdi namazı terk etmek ne diyelim adam öldürmeye nazara nedir? Ya ikisi de günah değil mi? Adam öldürmek, namazı terk etmek. Adam öldürmeye göre küçük günahdır. Adam öldürmek de namazı terk etmeye göre büyük günahdır. Yani şeyine göre ne yapıyor? Değişiyor. E şirk ise diğerlerinin nazara daim şirk. Şirk işte yani küfür, inkar zaten hiç affedilmeyecek. Liannel kebira ve sığira çünkü büyük ve küçük günah sıflaması, buna umurul idafiyeti ve ahvali nisbiyet. Yani bunlar göreceli, nişbetli şeylerdir. Biraz önce söylediğim şey. Şimdi şey düşünelim: namaz terk etmek ve adam öldürmek. Anlatabildim mi? Yani birbiriyle karşılaştırdığımızda büyük ve küçük olarak ne yapabiliyoruz? Sırflandırabiliyoruz. Adam öldürmek penceresinden baktığımızda namazı terk etmek küçük bir günah olur. Ee, ama işte e, namazı terk etmek kısmından adam öldürmeye baktığımız zaman, yani ikisi de büyük esas. Adam öldürmek daha büyük bir günah olur. Tamam, yani bu, burada ne var diyor? Yani böyle bir nispetlik var. Nispete göre değişen bir değer vardır. Velizâ kîle bu nedenle şöyle demiştir. Hasenatul ebrâri iyilerin güzel işleri <ethelet> seyyatül mukarrabine Mukarrabine ne demek? Yani kulun de ulaşabileceği en üst nokta melek melek Allah'a en yakın melekler. yani bu normal İyilerin yaptıkları güzellikler, yani bu Allah'a en yakın olanların e, şeyleri gibidir. Kötülükleri gibidir, günahları gibidir. Denmiştir bu neden. Evet, e, hiç şey söylemiyorsunuz ya. Herkesin demek yönü de kitabı var, oradan bakıyor. Metni ilerlet demiyorsunuz. Harun olsaydı derdi şimdi. Evet, kale şarihu akide-i tahavi akidesinin şarihi der ki ve semmete ve işte ittifeme şeklinde de ifade edilmiş. Daha sonra yani bu iş eee emrun yengabi et Yani böyle daha çok zihnimizi yoğunlaştırmamız gereken bir durum daha var. İdrak etmemiz, daha iyi kavramamız gereken bir durum var. Nedir o diyor? Mesela huwa annel de. Şimdi büyük günah kat yekterinu biha minel hayyai vel khawfi vel istiyazami leha ne diyelim? Yani bir utanmaktan korkmaktan veya kibirlenmekten e, dolayı ortaya çıkabilen e, bir günah bir günah yani bunlar küçük günah olarak nitelenmez yani küçük günahlar yani e, günahların niteliğine büyük günahın niteliğine işte yani utanmadan yani korkma, kibirlenme şekliyle ortaya çıkabilen günahlar var diyor yani küçükle büyük günahların farkı var diyor. yani mesela öyle de küçük günahlar var ki min yani utanma yok yani çok az var ve adamil mubalatı yani bir özen bir dikkat yok ve terkil kafü işte yani böyle korku yok ve istihaneti işte küçümse ve istihaneti biha gibi olan şeylerde de yani bunlar da büyük günah olarak e, nitelenmez. E, yani biraz e, burada insanın kalbi durumuna işaret ediyor Yani bunlar aslında bizim bilme şeyimiz yok. Yani i̇mkanımız yok. Bunu ancak kim bilebilir? E, Ahsen arası da şu e, arkadaşlar burada mesaj paylaşıyorlar. Onları da sen dikkat edersen, beni uyarsan sevinirim. Ee, yani bu bu iş bu öyle bir iştir ki mercihu ila ma yakumu bil kalbi. Yani esasında merkez kalptir. Yani kalple ilgili bir şey. Kalple ilgili olan ne? Ona e, raci olan bir husustur. Ve eydan fe innehu qad yu'fa lisahibil ihsani Yani mesela eee e, ne dili ihsanı azim yani. Nasıt? atladık sanki. Nasıl? Satır atladık. Yo vahaza oradaydı. Mağal hakkı bir kebay dedik ya. Ondan sonra var. Vahaza amrın mercihu ilama ya Ve huwa kadarın zayin hocam. Geldin mi Arun? Evet hocam. Hocam ve ey. Aşağıdaki satıra geçtiniz sandım. Ha, tamam, tamam. Ve ve kaderun zâidun, kadrun zâidun ala mucerredil fiili. Yani bu, yani sırf soyut olarak ile eklenen bir ölçü. Yani belirleyici olan şeydir esas. Ne diyelim? Kalptir. Ona göre o fiile bir değer yüklenir demek istiyor. Anladın mı? ve bunu da ihsas ettiriyor zaten gelen cümle vel insanu insan ya difu zaten insan kendini bilir min nefsih kendini bilir ve gayri yani başkasını da aslında bilir yani nedir mimiklerden şuradan buradan falan. neyse böyle bir çerçeve verdi. Ve Fe, faiden aynı zamanda ve innahu kat yufa bi sahibil ihsanil azim yani adam Tamam hata hata işlemiştir ee, yani muhsinlerdendir yani kendisini düzeltmeye de dikkat ediyordur böyle bir adam affedilebilir ma ee, la ama adam böyle gerçekten çok önemli bir günah işlemiştir baş, başkası o, o affedilmeyebilir. bilir evet yani dikkat ediyorsanız bir şey yaptı burada etimolojik tahlil yaptı. Yani günah kavramı, e, günahla e, yakın anlamlı kullanılan kavramlar, kelimeler, bunların bir analizini yaptı, etimolojik analizini yaptı. Ve şimdi esas konuya geliyor. Nedir? İsmet-i Enbiya. Peygamberlerin bundan korunmuş olması meselesi. Şimdi, ben, e, pardon, atlıyoruz. Yani, değil mi? Yok umma hadil ismetu İşte burada korunmuşluk yani günahtan korunmuşluk terbite tul yani peygamberler için bir gerçekliktir bir realitedir kabla'n nubuwati ve ba'deha alasa yani bu daha bunun, bunun ben daha doğru bir görüş olduğunu düşünüyorum hem nübüvvet öncesi hem de nübüvvet sonrasında Sevdanbeler bu binalardan korunmuşlardır. Vahum çünkü onlar e, muayyedûne bil mucizatil bahirati, onlar muhteşem, göz alıcı mucizelerle desteklenmiş insanlardır. Ve ayatil zahirati, apaçık delillerle, apaçık mucizelerle desteklenmiş insanlardır. Vakt Varada fi müsnedî Ahmed'e, eh, Ahmed bin Hamdil'in müsned isimler listelinde geçtiği üzere, ennehu alehi sallatu ve sallam. Evet, şimdi peygamberlerin sayılarına tekrar geri dönüyor. Hazret Peygamber'e bir gün su ile adedil embiya i alehi Peygamberlerin sayıları soruldu, adedi soruldu. Ve dedi ki. Miyetü elfin ve erbaatü ve sayısı 124.000'dir. Ve ee, rüsülü minhum bu 124.000 peygamberden selâsü ve selaset, ve selaset aşara, 313 tanesi de Resuldür. Tamam. Resuldür, 313 tanesi. Evveluhum Adem ilk ilki Hz. Adem'dir ve ahiruhum Muhammed'un. Sonuncusu da, son peygamber de Hz. Muhammed'dir. Salavatullahi ala, salavatullahi ala nebine ve aleyhissalam. Bizim peygamberimize ve bütün peygamberlere salatu selam olsun. Ve huve aslında bu rivayet diyor. La yunâ fi Yani allah Teala'nın şu sözüyle çelişen bir rivayet değil vele kad ersalna rusulen min qablika yani biz senden önce mesuller gönderdik elçiler gönderdik minhummen kasasna aleike sana bunlar arasında anlattıklarımız var ve minhummen lam naksus aleike sana anlatmadıklarımız var fe inne subutul icmali diyor ki yani icmali bir subut yani toptan bir subut la yunafi tafsilan ahvali öz itibarıyla hallerin, durumların ayrıntılarıyla çelişmez. Ne el evla enen yiktasara alel adat. Evet yani burada evla olan en doğrusu herhangi bir sayı ifadesinde bulunmamak. Zira fa inen ahad çünkü ahad bir ahat yola gelmiş bir rivayet ler tufidur itimande fil itikadi e, inanmaya iman etmeye dair bir konuda dayanak olarak kullanılmaz yani bir dayanak olarak ifade edilmez. Ben gece bu kemaqa ile taala yani esasında şu gerekir. yani Allah Teala'nın dediği gibi hocam. Bunu başka indirir misiniz? Evet. Evet. Kullun âmana billahi ve melekati ve ve yani temel itibariyle, evvel müdde yapılması gereken budur. Yani bütün hepsine tamam bütün peygamberlere, bütün meleklere, bütün kitaplara bildiğimiz bilmediğimiz ama Allah'ın bildiği bütün hepsine değil mi iman etmek. En nükmina imanen icmaliye. Evvel yapmamız gereken yani Toptan bir imandır. Tamam yani burada yapılan iman Allah'ın sözüne yapılan bir imandır. Anlatabildim mi? Yani hepsini bilme imkanımız yok. Ama Allah diyor ki tamam biz işte e, bu kadar peygamber gönderdik sana haber verdiklerimiz var haber vermediklerimiz var. Yani biz onları tanımasak da tamam Allah'ın peygamberleri olmaları itibariyle hepsini ne yapıyoruz? İcmali olarak iman ediyoruz. Min gayri ta'arruzin e, li ta'adduzissifati yani bu e, niteliklerin e, sayılmasıyla karşı karşıya gelmeyecek bir şekilde. Tamam, karşı Yani evvelimizde toptan inanmak gerekir. İcmali bir şekilde e, inanmak gerekiyor İşte yani kesin sayı budur. Bunu da direk diyoruz şeklinde bir şey doğru değildir. Ve adedil melaiketi vel kutubi vel enfiyâi. İşte peygamberler, meleklerin, peygamberlerin kitaplarının sayıları noktasında. Ve erbâb-ül minel asfiyâi. O seçilmiş temiz risâlet erbabının sayısı üzerinde durmamak gerekiyor. Ve katkânet minhum. Yani onlardan olur. Evet, esas grup fasilelerinin faydaları burada geliyor. Eee ey min bazı bazı peygamberlerine eee kable zuhuri meratibin nubuveti yani peygamberlik dereceleri ne ulaşmadan önce bunlar ortaya çıkmadan önce ev bade subuti manaqibir risale. Ya işte Risaletin meziyetleri sabit olduktan sonra ne ortaya çıkartıyor peygamberlerden? Zellatun. Zelle dediğimiz hatalar. Ev, ey yani taksirâtun. yani Kusur. Yani tam Türkçe'ye karşılığı böyle ifade Kusur. Ve hati'atun. Hatalar. Ey yani asaratun. Yani asarat tökezlemek. Atara tökezlemek demek, sendelemek bin nisbeti ile malahu min Ali yıl makamati ve seni yıl Yani şeylerine nisbetle, onların yüce dereceler. Tamam mı? E, ulu e, bir noktada nisbetle baktığımızda, yani bu tür hatalar devrede kulak kalır. Çok küçük şeyler. Bunlar e, olabilir diye. Kaldık yani bunlar çok e, Allah'a en yakın olan kullardır. En üst derecede olan kullardır. Evet. Kema vaka li Adem aleyhisselam. Yani mesela Hz. Adem'in başına gelen mesela fi eklihi Yani yasak ağaçtan yedi, değil mi? Alav Yani bunu tutarak yani işin aslını unutarak ev veya terkil azimet yani azimet ruhsat biliyorsunuz azimet nedir? İşte yani sağlık sıhhat her şey yerindeyse o yapılması gereken şeydir. Ee, ama ruhsat yani bir takım şeyler durumlar eksikse orada ne vardır? Ruhsattır. Yani terkil azimeti ve ruhsat. Yani azimeti terk edip ruhsatı tercih etme cinsinden bir hatadır Hz. Adem'in ve benzer peygamber. ''Zannen minhu'' yani şöyle zannetmiş olabilir diyor. Enler murada bir şecareti, biş şecareti menhiyeti'' yani burada nehyedilen ağaç. ''El-muşâri'' ''El-muşâra ileyhâ'' işaret edilen bir kavli Teala Teâlâ Allah-u ayetinde ve la tıkırbah. Bu şekilde. Aslında kimin bu. ağaca yaklaşmayın. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. cinsiye bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. bu. İşte Çınarı var, kökneri var, ladini var, sediri var falan, bütün hepsini kapsıyor. Ama e, elma ağacı dediğin zaman orada ne var, bu şahhas bir durum var. Fekele minel cinsi, e, yani işte o, yani ona böyle bir cins olarak yaklaşmış. Yani ağaç, o da herhangi bir ağaç, öyle işte işin aslını tutup bu şekilde yaklaşmıştır. lamine şahs Yani muayyen bir şekilde yaklaşmamıştır. Binaen alel hikmeti ilahiyet, Yani işin ardında da ne var? İlahi bir hikmet var. Buna bina. Böyle bir açıklama getiriyor. E tabi yani esasında e, şu, evvelimizde bizim oradan alacağımız nasip şudur. Adem yani aslında bunu hep söylerim. Hazreti Adem örneğinde şahsında insanın tabiatı anlatılıyor. Bunu unutmayalım. Yani. İnsana ne olduğu Hz. Adem üzerinden anlatılıyor. İlk önce bunu okumak lazım diye söyleyeyim. Yani bir anlamda bu hikaye ile ne ortaya çıkıyor? İnsanın zira dolabı, bir yazhara daf'ul kudretil Yani insan insan gücünün zayıflığını ortaya çıkması için. Vâ-i mağfiret-i Yani Rabbin mağfiretine mazhar olma e, ne diyelim kuvveti, kuvveti veya şeyi ortaya çıksın diye. Ne diyelim potansiyeli özelliği ortaya çıksın diye. Yani Kul eksik, hata yapabilir. Tabiatı bu. E, bu tabiat gerektiriyor. A karşı istiğfarda bulunmayı, bağışlanmayı. Dolayısıyla kulun Allah'ın rububiyetini kabul etmesi, e, ne diyelim, kabul etmesi durumunun anlamının, hikmetinin ortaya çıkmasını sağlayan bir perspektif bunu görmek gerekir. Böylece e, bu bu nedenlerle Verede hadisu şu hadis varit olmuştur. Çok anlamlıdır diyor. Levlem Şayet siz hiç günah işlemeyen bir topluk olsaydınız, ve Allah bir kavm. Yani Allah sizi yok eder. Yeni bir topluluk yaratırdı ki bu topluluk yenubu feyestağfirûne, günah işlediği için istiğfarda bulanan olur ve bu sebeple de Allah'ın affettiği yeni bir topluluk ortaya çıkarırdı. Ve basat-ı hâda yani bu konu gerçekten çok uzun bir konu, uzun uzadıya konuşulacak bir konu, fennâ'tifû an hâdel yani bu kadarla iktifa ediyoruz. Şu an çok detayına gelmiyor. Biz esas konumuza devam edelim. Ve hada ma alayhi ekseru Yani bu çerçeve aslında ekser ulemanın düşündüğü bir görüştür. Hilaf li cemaati Yani e, sufilerden, e, mutasavvıflardan bir grubun aksine çoğunluk ulemanın savunduğu görüş, paylaştığı görüş bu şekildedir. Ve taifetin min yani e, şey diyor, yani e, ne diyelim, e, yani peygamberler büyük küçük günahlar olmuş ama zelle, hata tarzında şeyler işleyebilirler. Yani bu e, genel itibariyle alimlerin görüşüdür ama e, küçük bir grup var, mutasavvıflardan ve mütekelliminden bir grupta. E, daha farklı düşünüyor. Hayır, şu itibarla bunlar evet. menau sehva yani sehven bile e, günahtan korundu iddiasında. Yani bir peygamber sehven de günah işte yani unutarak. Ve nis unutarak. vel gaflet veya böyle işte bir ihmalkarlık anı oldu şeklinde. E, bunlar da işte peygamberler bunlardan da korunmuştur. diyen küçük bir grupta var demek istiyor. Bu Kavlihu aleyhissalatu vesselamu Şimdi Hazreti Peygamber'in şu sözüne gelince İnnehu innehu leyganu ala kalbi Yani kalbimde bir perde olur Ve inni le estağfirullah fil yevmi miyete vermek Ve ben Allah-u Teala'ya her gün yüz kere istiğfar eder. فَقَالَ الْرَازِيُّ فِي تَفْسِرِ الْكَبِيرِ Fahrettin Razi tefsiri i Kebir isimli eserinde dedi ki اِلَمْ ki اَنَّ الْغَيْنَ Burada Hazreti Peygamber'in ifade ettiği perde يَغْشَ kalbe, Kalbi örten فَيُغْتِهِ بَغْدَتْ yani önemli bir kısmını örten ne gibi bir O berde? وَهُوَ <gülüyor> كَلْغَيْمِرْ Böyle ince bir sis bulutu gibidir. اَلَّذ۪ي يَعْرِدُوا فِي تَهَوَائِ Yani böyle havada e, yansıyan, ortaya çıkan. فَلَا <gülüyor> يَحْتُوا Sis bulutu gibidir. Hani böyle e, sabah bir otobandan Gidiyorsanız, giderken böyle hava güneşlidir ama böyle yoğun sisli bir yere girersiniz, ee, ortalığı biraz zor görürsünüz ama güneş, güneşin böyle bir şey gibi, daire gibi görürsünüz, yani ışığını görürsünüz. Yani böyle bir manzarayı burada şey, ifade e, ediyor. Şimdi niye bunu anlatıyor? Biraz sonra şeyini göreceğiz yani, niye anlattığını. وَلَكِمْ فَكَتْ يَمْنَوْ كَمَالَ دَوْيَا Fakat yani o güneş ışınlarının tam anlamıyla yayın, yayılmasını engelleyen bir dört. Evet, sizin içinde güneşi görebiliyorsun. Tahir olarak ama e, tam sirayet edemiyor. ثُمَّ ذَكَرُوا hadis. Sonra diyor, işte o hadisi e, zikrettiler. Yani biraz önce yukarıda ee, okuduğumuz ''İnnehu leygan'' hadisini ee, burada tevilat, burada bir takım yorumlar burada bayağı yorum e, sayacak 5-6 tane yorum sayacak evveluha ilk yorum ''Ennallâhe Teala yani bir anlamda bu rivayetler ve bu rivayetlerin üzerine yaptığı yorumlardan hareketle arkadaşlar e, yani Peygamberlerin işte peygamberlerin işleyebileceği zelle hata onun ne olduğunu, hangi ölçüde olduğunu göstermeye çalışıyor. Birinci yorum Enallahu Taala atla Nebiyye Aleyhissalatu Vesselam ala ma yekulu fi ummetihi min ba'de. Yani Allah Teala peygamberlerini muttali kılar. Yani onların idrakini açar. Ümmetine ne olacak? Min badi kendisinden sonra. Min işte ne tür tartışmalar olacak? Ve majusi bu işte yani onlara ne tür sıkıntılar başlarına gelecek? Bunlara mütalik olar. Ve kâne zekere delike olur. Bunu zikrettiğinde vecede gaynen fi Kalbinde bir perde olur. Festağfere nedenle e, yani bir hüzün çökmesi gibi e, diyebiliriz. Festağfere li ümmeti ve ümmetine ne yapar? İstiğfar eder. Kunt Hocam ne indirebilir misiniz? Sezahit. Evet. Eyvallah. E, derim ki diyor ve fihi yani burada bade zahirin yani zahirinden öteye geçerek fil ifhami bir bir anlatma şeyi bir anlayış bir kavrayış min cihat min ciheti devamı tezekkuri zelkel makam yani böyle hatırlama makamında bu hatırlama makamının devamı devamlı olması bağlamında bir kavrayış burada ifade ediyor. Maenahu aleyhisselatu vesselam. Şununla birlikte Hazreti Peygamber kânfi mertebetin aleytinden merak. Yani Hazreti Peygamber çok yüce bir şekilde mertebede. Tamam yani ümmetinin başına gelecekleri görüyor ve bununla birlikte hatırlıyor ve durmadan istiğfar ediyor. Gibi biliyor Birincisi bu. Sanihima İkincisi ve tanihası ikincisi ennehu aleyhissalatü vesselam Hazreti Peygamber ya Yani Hazreti Peygamber bir halden bir hale geçiyor. Erfa minel İlkinden daha üst şey yani böyle istikrarlı bir yukarı çıkan yükselen bir çizgisi vardır Hazreti Peygamber fekane istiğfaru li işte yani istiğfarı istiğfar etmesi bunun için yani li tevakkufi ne diyelim tevakkuf yani burada işte duruyor bir şey belirtmiyor ve zennehu ve zannediyor ki ennehu'l halatul ala yani bu geldiğim şey en yüksek ama sonra daha yükseğine çıktı Allah. Im. Daha yükseğine çıkıyor. Anlatabilir mi Demek istediğim. Yani ya, ya Rabbi yani sana istiğfar ediyorum. Ben en son nokta buydu. Ben daha üstünü bilmiyordum. Yani ya Rabbi beni affet daha üstü olmuş. Daha üstü varmış. böyle bir istiğfar. Ve hadel yani bu anlam vel evlâ daha doğru olanıdır. Li mutabakati kavli allah Teala şu sözüyle mutabık olması itibariyle. velil ahiretu min lekemülen ula. Yani sonraki durum öncekinden yani senin için sonraki durum öncekinden daha hayırlı olacak. Ayette geçiyor değil mi? Dua suresi. Dua suresi. Üçüncüsü ennel gayne. Şimdi bu perde. Yani Hazreti Peygamber'in Hazreti Peygamber'de ortaya çıkan bu perde ibaretun ani sekri yani bir sekerat halidir. Yani e, yani şey işki içen serhoşun hali gibi değil. E, ne diyelim? İşte yani bir şeye mazhar oluyor. Tamam mı? İlahi bir hikmete mazhar oluyor. Onun verdiği bir heyecan ve ne yaptığını durumu. Bu. Bundan ibaret. Nedir bu? Bu el yel bir tarifli muhabbet yani muhabbet yolunda yani o muhabbet o kadar yüksek ki yani bu muhabbetten dolayı kaynaklanan bir şey. Hatta öyle bir muhabbet ki biraz sufi bir yorum da çıkıyor Yasiru yer ennefsî bil Yani böyle o bütün içerisinde yok olup gidiyor. Böyle bir şeydir bu perde. Yani öyle kalpleri karartan bir şey değil. Perde değil. Aslında yani Allah'a yakınlaşmanın e, getirdiği bir heyecanın oluşturduğu bir perdedir. Hakikatlere ermenin ortaya çıkardığı e, bir şeydir. İstiğfara sevk eden bir vasıtadır gibi bir şey diyor. Ve izah ile sahvi tekrar bilinci yerine geldiğinde kanel istifaru milder yani bu e, uyan uyan yanık olmasından e, kaynaklanan bir şey uyanmasından dolayı istiğfar olur ve huwa tawilu arbab hakikati asen mesajları bakıyorsun değil mi e, bu e, hakikat erbabı üstadların yorumudur. Kultu, derim ki ve yüeyyiduhu hadisuhu yani bu görüşü de şu hadis rivayeti teyit etmektedir diyor. li maallahi yani benim Allah'la olan bir vaktim vardır ki la yesi'ani fihi melekul mukarrat hiçbir yani böyle mukarre, meleklerden hiçbir kimse buraya dahil olamaz. Ey Cebrail el-Mukaddes. El Şimdi i̇şte ne Cebrail aleyhisselam. Ey nebiyü Musa ve herhangi bir gönderilmiş i̇şte nebi sırf bu vakit Allah'la benim aramda olan bir şey. Ey nefsul enfus yani bunu ben bunu tercüme etmiyorum bence. Nefsü'l-enfest yani bu işte en üst mertebede bir şey ennehu, burada şunu da hatırlatmak gerekir. Yukarı yani şöyle denmeyebilir, El istiğfaru yani bu o işte sekerat halinden uyanmadan dolayı bir şey değildir. Ben aksine minel mahm, mahvolmaktan kaynaklanan bir istedi fardı. Bizzâhirı <gülüyor> kabili vesselam Peygamberin şu sözünün zahiri ve bina ve <gülüyor> i̇şte innehu laygano alla qalbi yani kalbinde olur. Hatta öyle ki yemnani an shuhdu Rabbi yani bu öyle bir şey ki yani Rabbimi görmekten engelleyen bir perde Yani bir konun erişebileceği en sonda kadar yaklaşıyor ki Allah'a evet. tamam, böyle tek bir şey kalıyor, perde kalıyor o anlamdadır diye bir şey söylüyor Biliyorum yorumu yapıyor fi cem'il cem'i yani cem cem makam bütün her şeyi bir araya getiren, toplayan ellezî lâ yehcebul tesrâti anil vahid yani böyle ne diyelim kesreti, kesret, çok demek vahdet, birlik. Çokluğu birlikten gizleyen ve işte birliği de çokluktan engellemeyen cem-i cem makamında bir perdedir. Lâsiyyeme, kesinlikle ve huve mansı bir risalet. Çünkü Aziz Peygamber biz risalet görevi var. Risaletle görevlendirilmiştir. Ve fi makami tebliğ -i daveti ve delalet. O e, daveti Allah'ın davetini tebliğ makamındadır. Ve yol gösterme, rehber. Fe kullu e, ma yanahu anil makamil ekmel. E yani onu o en mükemmel makamdan engelleyen her şey فنسبتل استiğفار değil. Yani istiğfar onun içindir. Yani istiğfarın ona nispeti bunun gibidir. Yani istiğfar. Sonuçta yani ne kadar peygamber olsa da en üst seviyeye ulaşan sonuçta kamildir. Ve o da ne yapıyor? İstiğfar ediyor. Vakit yukarılı ve yine dendi ki el gaylû buradaki perde kınayetün anil gayri yani e, başkalarından yapılan bir mecaz yani başkalarına nazaran yani e, başkalarından kendisinden gayri diğer insanlardan farkını ifade eden bir şey. Burdaki perde İşte min mulâhavetil khelâikî. işte Yaratılmışların işte böyle gözlemleme tarzında. Ve murâbıtatil alâikî. Yani böyle ne diyelim salam bir bağ kurup mevzilenmek, sebat etmek. Bu şekilde. Ve mudâyen mudâneyetil avâikî. İşte böyle engeller, manialar, bunların verdiği sıkıntıları e, düşün, düşünerek yani bunlardan e, ayrılan e, bir şey, gösterge olması itibariyle bir perdedir demek istiyor. Kema ennel zeyne kinayetim an murakabeti zati yani aynı şunun gibi işte zatın kendisinin gözlemlenmesi, murakabe edilmesinden bir mecaz olduğu gibi ve bu şehadet o niteliklerin işte müşahede edilmesi, gözlemlenmesi ve huve, işte bu nedir? Aynul ilmi ve imani. Zati bilginin ve imanın kendisidir. Ve zeynul ameli ve ihsan. Yani amelin süslenmesi. İhsan yani bir şeyi en güzel şekilde yapmak, özenerek ortaya koymaktır. كَمَا yushiru اِلَيْهِ hadis. Şu hadisin işaret ettiği gibi. ihsanu <gülüyor> İhsan ne demektir? اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ <gülüyor> Allah'a kulluk etmendir. كَاَنَّكُ كَاَنَّكَ تَرَعْضٍ Sanki Allah'ın görüyormuşçasına hareket etmendir. Yani bu nedir? bir insanın ulaşabileceği zirveyi ifade ediyor. O kadar şey ki, nitelikli bir insan ki, o kadar ahlaklı bir insan ki, ne yapıyor? Her şeyi düzgün yapıyor. Hani vardır ya, ha falanca mı? Yani sen bir şeyi emanet et, artık gerisine karışma. Denilen cinsinden insanlar olur ya, <gülüyor> o şeyi şey. Ey Yani, en تَكُونَ ف۪ي مَقَامِ الْعُبُودِيَّةِ لِلّٰهِ Yani Allah'a kulluk makamında olma. Nasıl kulluk makamında Bir ayet şu itibarla, لَا bi بِبَالِكَ مَا Öyle bir noktadasın ki, yani aklına, zihnine Allah'tan başkasını getirmeyeceksin. Yani her an Allah'la hemmarsın. Ne yaparsan Allah aklına çıkma, ona göre hareket ediyor. وَالْخَوَاتِرُ لَا تَنْفَكُّ عَنِ السَّرَائِرِ Yani bu düşünceler, istekler, gizli olan şeylerden ayrılmaz. فَكُلَّمَا خَتَرَ بِبَالِهِ سِوَ اللّٰهِ تَعَالَ aklına Allah'tan başka bir şey geldiği her zaman kâle diyor ki Hazreti Peygamber estağfurullah. Ya Rabbi senden başka bir şey aklıma geldi. İstiğfar ediyorum. Af diliyorum. Yani ihsan nedir? Allah'la her zaman hemhal olmak. Yani bunlar ufak bir insanlık hali şey olduğu zaman hemen estağfurullah. İstiğfar ediyor. Kema eşâre şeyhü ve şeyhine Hasan hasenil bekriyi Bekri'yü. Ee, yani büyüklerin büyüğü, Üstadımız Ebu'l Hasan Bekri'nin dediği gibi. Fihizbih ile hadal makam sirriyi e, ve halis sirriyi. Yani ilgili yazdığı yerde işte bu e, sirri makam, bu, bu hal, bu gizli hal, hala işaret ettiği gibi. Ve evma Yine işaret ettiği gibi. Yine, kim işaret ediyor buna? İleyhi el-arif. Ariflerden arif bir kimse. İbnül Farid. İbnül Farid isimli alim. Eydan bir kavlihi. E, şu sözüyle. Ve lev fi fî sivvâke Ya Rabbi. Yani bende senden başkasına, senden gayrısına bir irade, bir istek Olur ise, alâ hatiri sehven hatayla aklıma böyle bir şey gelir ise, Ya Rabbi, hakem bi yani dinden döndüğüme hükmederim. Yani Ya Rabbi, ben seni aklımdan mutlaka çıkarmamam. Diye. Eğer unutarak çıkarırsam, yani bu benim dinden döndüğüme hükmederim. İyi ifade ediyor. Ve min hâdihit و من هذه هذه bu tür bu ibarelerden yufhemu anlaşılmaktadır. Mazmunu kelam şu sözün içeriği Ben kale şöyle diyen kimse, Min ehlin isharat işaret ehlinden şöyle diyenleri. Hasanatül ebrar diyor başlar. Seyyiatül mukarrabin al Yani iyilerin tamam mı? iyilerin güzellikleri, böyle Allah'a çok yakın olanların kötülükleri e, gibidir. Yani normalde işte bir insan tamam, güzellik yapıyor, yani bir insan yapması gereken. Ne, ne, ne olacak? Hiç. Evet, Harun senin ufaklık yerlerinde. Ee, şimdi. E, Öyle ki diyor yani bak normal bir insanın yapması gereken şey ama peygamberler e, bunun üstündedir. Yani peygamber bir, bir tık alta inip yani normal insanın yaptığı iyilikler gibi bir şey yaparsa yani bu bir nevi onun için zelle hata gibi bir şey. Yani buna getirmek istiyor. Yani tamam buradan hareketle açıklamaya çalışıyor. Bu da böyle biliyorum yorum. Ve Dördüncüsü ve şey, ve tevilu el zahiri zahir ehlinin yorumudur bu. ennel kalbe la yenfekku anil khatarati yani e, kalp bu düşüncelerden isteklerden ayrılmaz. ve khawatir işşehavati arzular ve envain meyli vel iradati işte meyletme çeşitleri, işte, irade, istekler, neyse. وَكَانَ يَسْتَعِينُ بِالرَّبِّ فِي دَفْعِ تِلْكَ الْخَوَاتِرِ Yani insan, değil mi? Bu tür düşünceleri zihninden, kalbinden def etmek için Rabbine ne yapar? Sığınır.